Ürün anlamında biz e, fabrikamızın metal alanında her e, alana e, hitap edecek şekilde yaptık. Şimdi tel çekme bölümünden olsun, e, tel bölümünden olsun e, kayna kayna bölümümüz, punta punta bölümümüz, e, kesme bölümümüz e, her anlamda e, metal alanında raf sektörüne hitap edecek şekilde veyahut e, yine ekstra işlerimiz de olabiliyor dışarıdan yurt dışı odaklı olarak. Mesela bir ranza işimiz oldu. E, bir ay içinde yaklaşık 2, 2500 adet ranza sağladık e, metal alanında her şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz yani bir sektörde herkese hemen hemen gıdacılara e, iyi bizim fabrikalara alanımız, bizim alanımız daha çok e, üstüne ürün konulabilecek alanlar mesela e, kasa bankolarımız da aynı şekilde e, yani bir marketin içinde aslında e, içine veya üstüne ürün konulabilen her şeyi sağlıyoruz bir market bize e, İç mimarisini, iç standını, işte zeminini, tavanını, elektriğini bitirdikten sonra içine üstüne ürün koyabileceği her şeyi sağlamaya çalışıyoruz. Peki e, hakikaten güçlü firmasınız, yılların firmasısınız. Sizi diğer firmalardan farklı kılan, böyle sizi başarıya götüren nelerdir? Bizi başarıya götüren, şöyle düşünüyorum ben açıkçası, bizim müşteri ilişkilerimiz çok iyi. Onun dışında üretim anlamında her zaman çözümcü şekilde ilerliyoruz. Mesela arızalar olabiliyor, sıkıntılar olabiliyor. Bunu müşteriye, müşteriye şey yapmadan, ürünün teslimatını geciktirmeden, ürünün kalitesini etkilemeden, hızlı bir şekilde çözerek müşteriyi... İşte termin tarihlerimizi, teslim tarihlerimizi ertelemeden, ürün kalitesini düşürmeden, her zaman kaliteyi en yüksekte tutarak e, gerek e, ürün anlamında olsun, gerek boyası anlamında olsun, gerek kalitesi anlamında olsun, her zaman en üstte tutarak, kaliteden ödün vermeden, e, müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışarak e, başarımızı yüksek tutmaya yani çalışıyoruz. Bir malınızın, üretiminizin arkasındasınız her zaman için. Arkasındayız tabii ki. Her zaman için yanınızdasınız. Aynen öyle. Market, teşhir ürünleri, mağaza ve özel tasarım ürünler, depo rafları gibi pek çok ürünün üretim ve tedarik zincirini sağlayan firma, yurt dışında da başarısına devam etmek hedefinde. Fuardan beklentiler nelerdir Oradan beklentilerimiz daha çok yurt dışı odaklı aslında bakarsanız çünkü zaten buraya gelen müşteriler ağırlıklı olarak yurt dışından hani ithalat ihracat amacıyla gelen işte aracı şirketler olsun, üretici şirketler olsun, farklı market sektörleri olsun yurt dışında kendine raf arayan, depo rafı arayan, diğer raf ekipmanlarından arayan, spot ürünlerinden arayan firmalar geliyor. Biz de kendimizi yurt dışına daha çok açma arayışında olduğumuz için, yurt dışı pazarlarında arayışında olduğumuz için bu şekilde bize faydası olacak diye düşünüyoruz inşallah. Peki Yusuf e, hakikaten şirketiniz gayet dinamik, gayet e, güçlü işler yapıyorsunuz. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Neler yapmak istiyorsunuz? Yurt içinde yeterince açıldığımızı düşünüyoruz. E, önümüzdeki şeylerde artık bu fuar sonrasında e, zaten baya yurt dışından çok talep aldık. E, çok görüşmeler yaptık. Ee, önümüzde bu fuarın sonrasında yurt dışına daha çok e, işte Güney, e, Güney Afrika tarafı olsun, Avrupa tarafı olsun, e, Doğu tarafı olsun e, her yerden e, yurt dışına doğru açılma niyetindeyiz. Inşallah. Peki yurt dışına ihracat yaparken e, bunda bir hiçbir sıkıntı oluyor mu? Her şekilde hizmeti tam veriyor musunuz? Yurtdışı ihracatlarında şu ana kadar bir sıkıntımız olmadı. Daha çok bu zamana kadar Güney Afrika taraflarına çalıştık. E, teslimatımız olsun, e, nakliye esnasında olsun bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Ürünlerimizi zamanında sağ salim bir şekilde teslim ettik Allah'ın izniyle. Önümüzdeki fuar sonrasında da yeni müşterilerimizle inşallah bu performansı düşürmeden, bu kaliteyi düşürmeden hizmet, hizmetimizi sürdüreceğiz. Peki Yusuf Bey, hakikaten gurur duyduk. Böyle e, Tekirdağ'dan büyük başarıları imza attınız. E, biz de gurur duyduk. E, başarılarına devamını diliyoruz.